Ne yapsam nerede dursam kalbimde hep sen Bir sızık yokluğunda nasıl söylesem İçin için bir kor gibi hissettirmeden kül edecek belki beni Ah nasıl etsem Sözüm geçmez yüreğime, bazen kanar da Dinlemez ki tek söz bile, belki umardı Bir garibim anlatacak, çok derdim vardı yaradan Yaratan koymaz çaresi kulunu darda Geri döndüm Yazdım yazdım sözlerim sana ulaştı Sandım yalnız kaldım defalarca Çıkarı olanlar sordu beni Sormaz artık içimde kalmadı hisleri Bu bir hisleri değildi Hissettim gerçeği buldum sandım yenildim Görmez misin söyler misin Geri geleceğini söyler misin Söyledi ama dönmede oysa Gel bari de görsen beni Gözlerim sende hapis kaldı Gerisi malum sensiz kaldım yaz akşamı Dinlersin diye marta yazıyorum sözleri Baktım Yalnız kaldım gerisi malum son seferdeyim Sözlerim sana ulaşmıyor artık Açtım gözümü ve gördüm seni Aylarca kandırıldım ihaneti görmek yordu beni Budur dedim gerçek acı yaşasılanlar sonrasında mı Gözüm kapandığı ufka daldım Mazilerdeki anılardayım Yanı başında sen hayal kurarken Besteliyordum sözleri Açtım gözümü neredeyim Gerçek hayatta tek miyim Bak yalnızım tek başıma dedim Ah bu keşkeler bitmedi Sözüm geçmez yüreğime, bazen kanar Dinlemez ki tek söz bile, belki umar Bir garibim anlatacak, çok derdim var da Yaradan koymaz, çaresiz kulunu dar da